Herkese selamlar değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın bugün sizlere Boğa burcuyla alakalı Boğa burcunun Nisan ayında neler beklediği alakalı bilgiler aktarıyor olacağım. Evet değerli arkadaşlar yeni bir bölümden herkese selamlar bildiğiniz gibi aylık burç yorumlarıyla genellikle karşınızda oluyoruz ve bugün de boğa burcuyla karşınızdayız. Boğa burcunu neler bekliyor? Boğa burcunun Nisan ayındaki durumu, neler olacak? Gelin hep birlikte bir bakalım duruma. Nisan ayı gökyüzü gezegen etkileri açısından arkadaşlar yine hareket dolu bir ay olarak geliyor. Özellikle Nisan ayının İlk haftasından burcunuza meydana gelen Venüs-Uranüs kavuşumu hayatınızda beklenmedik ani güzel sürprizler getirebilir. Ani aşklar da getirebileceği gibi aniden çıkışlar da getirebilir ki doğum haritanızdaki açılarına göre ve oradaki bulunduğu nokta ve kombinasyon çok ama çok önemli. Bu arada kanalıma beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. İlişkiler dedik bu ilişkiler evlilik ortaklık konularında olabileceği gibi fiziksel görünüm ve sağlıkla ilgili olumlu gelişmeleri de yanında getirebilir. Belki aniden aldığınız bir kararla bir estetik olmak isteyebilirsiniz ya da bir güzellik merkezine gitmek isteyebilirsiniz. Bu tarz düşünceler içerisinde olabilirsiniz. 6 Nisan'da terazi burcunda meydana gelecek olan Dolunay sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Bu 6. ev biliyorsunuz normalde 6. ev Başak Burcu'nun evidir. Bu dolunaylar genellikle arkadaşlar çokça dinlediğiniz gibi bir şeylerin tamamlanması ve sonlanması gibi anlamlar da taşıyor. Ve daha çok e, fark edilir hale gelir, gel, bazı sorunlarınız olabilir arkadaşlar. Bunlar bazen sağlık olur bazen çalışmayla ilgili konular olabilir. İşte e, bu dolunayda bunları fark edebilir hale geleceksiniz. Ve bu sorunları çözmek üzere kendinizi göstereceksiniz. Çünkü bu dolunayla beraber bu sorunları artık çöz diye ayağınıza gelecek. Boğalar için e, uzun zamandır yaşadığınız bir sağlık sorunu var ise bu konu artık büyüyerek kendini gösterebilir. Ve tedaviye çözüm arayabilirsiniz. Ve bilinçaltı, ruhsal konular, korkularınız ve ayuka çıkmış bazı durumlar varsa... Bunların bazıları obsesiflik olabilir. Bazı şeyleri kafaya çok takıyor olmanız olabilir. Bununla alakalı psikolojik hassasiyetler yaşayabilirsiniz. Hatta her şeyin üstünüze geldiğini, bunaldığınızı da hissedebilirsiniz. Hani bahar yorgunluğu denir ya, işte böyle bir yorgunluk da olabilir. Bu 6 Nisan Dolunay'ı civarında... Olaylara gereğinden fazla tepkiler vermemeye çalışın. Bedensel olarak baş bölgesi, tansiyon, bel ve böbeklerle alakalı durumlara ayrıca dikkat etmeniz gerekebilir. Ama biz her zaman ne diyoruz? Tıpla alakalı konularda gidip doktorunuza danışacaksınız. İletişimsel çatışmalar ve küçük kazalara, sakatlanmalara ve bazı sakarlıklara karşı da dikkatli olmanızda sizin için yararlar var. Evet değerli arkadaşlar biliyorsunuz doğum haritası analizi almak isterseniz şu anda ekranda görmüş olduğunuz 0 543 444 ne olur? WhatsApp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Tabii ki bitmedi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet nerede kaldık dedik ki 21 Mayıs'a kadar olan Yengeç Burcu'nun 3. evinizde ilerleyecek olan bir Mars olayı var biliyorsunuz Yengeç'te. Ve duygusal ve anaçlık gerektiren konularla alakalı zihninizi daha çok e, çalışacağı bir zaman dilimi. Özellikle bayanların annelik ve annelikle alakalı konuların çocuklarla ilgili, çocukların eğitim hayatıyla alakalı konularda çok daha fazla efor sarf edeceksiniz. Yani siz çocuğunuzun okulu, oradaki çocuğunuzun ihtiyaçları, eğitimle alakalı, özellikle ilkokul çağında çocuğunuz varsa... Bununla alakalı bazı şeylere dur demek ya da o alanda anlaştık yapmak ya da bir e, ön çekme için içinizde büyük bir istek ve gereklilik duyabilirsiniz. Özellikle 15 Nisan'dan sonra ay boyunca iletişim çalışmalarına, kısa mesafe yolculuklarına, trafiğe yakın ve çevre arkadaşlarına olabilecek bazı gerginlikler hatta daha çok enerji yoksunluğu şeklinde bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani daha çok nasıl ifade etmek lazım burayı? Bir cesaretsizlik acaba bu konuda harekete geçsem mi geçmesem mi? Mesela çocuğunuzun bir öğretmenler toplantısına gittiniz. Orada gerçekten e, harekete geçerseniz bazı şeyler olabilir. Bu tepkileri üstünüze almak istemeyebilirsiniz. Buna uğraşmaya değer mi değmez mi diye düşünürsünüz. Üstüme yapıştı mı, yapışmadı mı diye düşün yani yapışsam, yapışmasa mı diye. Buna mesela kafa yorabilirsiniz. Çünkü orada siz tepki verdiğiniz zaman aslında herkesin gördüğü bir şey siz söylemiş olacaksınız ve bazen bazı şeyler için uğraşmaya değer görmezsiniz ve bundan dolayı da harekete geçmek istemezsiniz. İşte yani burada Mars yengeçte Sadece çocuğunuz için iyi olacaksa cengaverliği yapabilirsiniz. Evet 20 Nisan'a geldiğimizde de arkadaşlar 20 Nisan'da Koçburcu'nda gerçekleşecek olan güçlü bir güneş tutulması var. Ve sizin de 12. evinize geliyor. Arka planda kalmış gizli saklı konular, gizli düşmanlar, dedikodular, bilinçaltı, ruhsal durumlar, hastane, hapishane, bakım evleri gibi kapalı alanlarla olan bağlantılarınız var ise... Bunlarla ilgili konular artık netlik kazanabilir. Niye? Çünkü bunlar 12. evin konusu ve 12. ev astrolojide arkadaşlar başlı başına bir konudur. Özellikle orada gezegenleriniz varsa karmik bir ifadesi vardır ve bu karmik konunun ne olduğunu bilmeniz o konuyu çözmeniz için yardımcı olabilecektir. Bazı karmalar çözülebilir bazı karmalar çözüldüğü zaman hayatınızda çözülebilir. O yüzden bunlar da yine doğum haritası analizinin konuları arasında. Nisan sonunda ise arkanızdan dönen bu konular varsa arkadaşlar bazı konular varsa bunlar ayık çıkacak ve bunlarla yüzleşeceksiniz. Kim ne yapmış ise karşılığını bu dönemde görecektir. Özellikle Koş, Terazi, Yengeç, Oğlak gibi öncü burçların son derecelerinde gezegenleriniz varsa bu etkileri daha yoğun hissedebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bazen bu tutulmalardan itibaren ilk 15 gün içerisinde çok ciddi anlamda etkiler meydana gelir. Bazen de bir sonraki tutulmaya kadar o etkiler gözlemlenebilir ve çoğunluk olarak da bir sonraki tutulmaya kadar ya da bir sonraki işte dolunaya kadar bunlar böyle devam edebiliyor. 21 Nisan'da ise bu ada sizin burcunuzda merkür gerilemesi başlıyor. Bu süreçte sizler ilişkileriniz içinde iletişim ve düşüncelerinize, hareketlerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ağzınızdan çıkacak cümlelerin yanlış yerlere çekilmesi, yanlış anlaşılmalara çok açık bir dönem olabilir. Bitmiş, kapanmış, eski sevgili, ilişki, evlilik gibi konular yeniden gündeminizi meşgul edebilir. Veya siz kendiniz eski konuları açmak isteyebilirsiniz. 15 Mayıs'a kadar olan bu dönemde geçmişle alakalı konulara tekrar fırsat vermek yine aynı sonuçları ve pişmanlıkları doğurabilir. Yine de tekrar denemek istiyorum diyorsanız 15 Mayıs'ı beklemeniz en doğrusu olacaktır. Ayrıca bu retro döneminde yeni bir iş, ortak ortaklıklar ve yine e, beraberlikler, evlilik gibi bazı konularda gündemimize gelecektir. Ve bazılarınız için eee Barışma, daha eğer önceden bir ilişkisi bozulduysa acaba kurtarabilir miyim diye düşünüyorsa kurtarma. Bunun gibi bir geri dönüş bekleyenler için 15 Mayıs sizler için daha iyi bir tarih olabilir. Evet değerli arkadaşlar, sevgili Hatice'ye çok teşekkür ederim. Kendisi yeğenim Hatice sabırla Onu da kanalından takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve beğen butonuna bastığınız için bildiğiniz gibi astroarif.com web sitemiz. Burada da astrolojiye dair çok bilgiler var. Danışmanlık hakkında bilgi almak isterseniz ve yine astroloji eğitimlerimizle alakalı bilgi almak isterseniz bizimle 0543 209444 whatsapp hattımız üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar arkadaşlar. Bugün sizlerle boğa burcuyla alakalı genel anlamda bir değerlendirme yaptık. E, ve bu genel değerlendirme boğa burcuyunda özellikle 12. evde bir e, tamamlanma bir e, durum oluşacağı için orada karmik bir durumun çözülmesi söz konusu olabilir. Bu karmik durumu doğum haritası analizi almadan e, yok bilinçaltı temizlemelerle yok efendim karma temizliyoruzlarla temizleyemezsiniz. Önce durumu analiz etmeniz lazım. Karmanın nereden geldiğini bilmeniz lazım. Kimisi yani burada çok detaylı girmeyeceğim çünkü bu bir genel konu. Orada kökenlerinizle alakalı. Yani burada karma dediysek önceki hayatlarınız şeklinde yorumlamayın. Çünkü önceki hayatınız diye bana göre bir şey yok. Ama atanızın, dedenizin yaptığı şeyler sizlere, bizlere miras kalıyor. Bu miraslar arkadaşlar insanların hayatlarını etkiliyor ve dolayısıyla da bu miraslar insanların hayatlarını etkiliyor ve sizin bilinç dışınızda bir enerji kümesi olarak çalışıyor. Ve bazılarınızın bilinç altında mesela diyelim ki bir değersizlik duygusu var ve bu atadan dededen size transfer olmuş. Ve e, bilinçaltınızda bir enerji çalışıyor ve sizi kendinizi değersiz hissettireceğiniz insanlara doğru bir anda çekilmeye başlıyorsunuz. Çünkü o bilinçaltınızdaki ses kendisini haklı çıkarmak için gidip sizi e, değersiz hissettirecek birini bulduruyor ve onu size getiriyor, bak gördün mü diyor, onu size kanıtlamaya çalışıyor. Ve bak gördün mü diyor, sen değersizsin diyor, ben sana demedim bir şeklinde. Halbuki aslında bu düşünceler size ait değil ve kafanızdan geçen düşüncelerin, Belki de %30'u size ait. Ne kadar anda kalabilirseniz, bunların analizlerini yapabilirseniz, bazıları işte sizin astrolojik yapınızdan gelen konular, bazıları sizin atanızdan, dedenizden gelen konular, bazen de yaşadığınız yerin kolektif zekasından, bulunduğunuz ortamdan kaynaklı enerjiler, Kafanız bir anten olarak düşünün beyninizi ve bunları algılıyor. Ve bunların çoğusunu biz kendi düşüncelerimiz olduğu sanız içerisindeyiz ama aslında öyle de olmuyor. Ama tabi bunlar büyük farkındalıklar gerektiren konular. Ve bu konulardaki çözümlemeler için en güzel yöntemlerden bir tanesi kesinlikle tabii ki astroloji. Evet değerli dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için de te çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Music